Evet arkadaşlar şu anda Bandırma'dayız. Bandırma, BMS yapı marketteyiz. Ordu caddesindeyiz Gördüğünüz gibi yukarıda tabelası var arkadaşlar. İnşaat malzemesi, sıyı tesisat malzemeleri satıyor bu firma. Zaten yetkili içeride. Şimdi bize telefon numaralarını söyleyecek zaten. Hemen burası dükkanın önü. Gördüğünüz gibi. Şimdi içeri doğru giriyorum. Neler var? Buradan göstereceğim. Burası bayağı bir dükkan, büyük arkadaşlar ve çok ürün var. Ürünün yelpazesi çok geniş, sıyı tesisat, inşaat malzemeleri satıyor. Burada gördüğünüz gibi hemen sağa döndüm. Kredi kartı geçerli, fiyatları uygun. Hemen buradan başlayalım. Bakın eldivenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kombi bacaları diye yazmış, kombi malzemeleri de var. Hemen şöyle bakıyorum. Abim de burada çalışıyor. Abi hayırlı işler. Sağ ol, Kolay sağ gelsin, hoş bulduk. Hemen sol tarafta sıyı ile ilgili malzemeler var. Makka buşları var devalt diye logosu var makkapları görüyorsunuz sağa dönüyorum yine malzemeler var bakın gördüğünüz gibi yukarıya doğru hemen gösteriyorum yine sağa sola döndüm bakın burada malaları görüyorsunuz sprey boyalar var sıyı satla ilgili malzemeler var pis su temiz su boruları bunların hepsi mevcut arkadaşlar hemen sağa döndüm yine görüyorsunuz boya yapmak için kullanan ruloları görüyorsunuz hemen arkada civataları görüyorsunuz arkadaşlar Hemen burada yine el aletleri var bakın boya malzemeleri boya da kullanılan gördüğünüz gibi taşlama şunların adı neydi zımparaydı değil mi abi hı hı. zımparalar evet Zimpar zımparalar. Ürün. En az yedi bin kalem yedi bin kalem ürün var duydunuz evet. arkadaşlar abim söyledi teller var çit telleri değil mi bunlar çit telleri, evet, çit -telleri. Evet. hemen solda malzemeler var çivi yukarıda var, da pis e, su temiz, temiz, temiz su boruları var çivi var zincir temiz var, var. Evet. var. Su, su bataryalar çeşme evet, şu pis su varlar hani klozet. Prozetler var. Da. Şunlar şeyler, e, site sat malzemeleri. Görüyorsunuz arkadaşlar, malzeme çok. Hem malzeme satıyor, uygulama da var değil mi? Usta gönderiyorsunuz değil mi abi? Bu öyle gönder. Tamam. Lazım olursa gönderiyorsunuz. Soba, ha soba, soba da var. Soba boruları. Soba boruları, sobanın kendisi de var mı? Malzemeleri Bunlar var. Var hepsi, var, <gülüyor> var var hepsi, var. hepsi. tamam. Hepsi, Gördüğünüz gibi var. boya var, inşaat Bakın, boyaları. Yani. Tamam. Korniş var, yukarıda kornişleri görüyoruz. Korniş, silikonlar. Silikon. Yok yok. Yok yok. Yok yok, yok mağazası. Evet. Tamam, şimdi abimin yanına geldim Osman abimiz. Merhaba. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Öncelikle, nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi dükkanı nasılsınız? gezdik, bütün Nasıl yaptığın işleri mi? söyledim ben. Şimdi tabii teşekkür çok inşaat ben. malzemesi satan çok, sıyı tesisat malzemesi satan yok. Siz bandırmadınız. Evet. Bandırma halkı sizi niye tercih etsin? Öncelikle teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Verdiğiniz hizmetler çok iyi. İnternette de başarılısınız. Teşekkür ederim. Ee, o yönden sizi takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Bizi eee tercih etmelerinin sebebi kaliteyi ucuza satıyoruz. O kadar o yüzden, basit. Evet, o tamam. yüzden tercih <gülüyor> Zaten ürün çeşidi de <gülüyor> çok. Evet, çok o da önemli. çok çok. 7000 ustada 7000 7000 kalem var. Tamam. Telefon numaralarını söyler misin abi? 0-507-063-49-42 Yeni hattı söyleyeyim. Bir tane onu, onu söylüyor. Da yok. 5-0-537- 063-54-38 Ordu Caddesi, kapı numarası No 60, 60. 60 Tamam, kredi kartı kredi geçerli Geçerli Tamam Hemen tren yolunu geçince sağda Sağda, tamam Hı -hı. Teşekkür ederim abi ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık, teşekkür ederim şey abi, hemen dükkanı geniş açıdan bir kere daha gösteriyorum Tersler arkadaşlar, gördüğünüz gibi karşısı Ordu Caddesi Bizi izlemeye devam edin, teşekkürler